Hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zümbülcan. Bugün sizlerle vitaminleri konuşacağız. Vitaminler organik bileşiklerdir ve mutlaka vücudumuzda yeterli ve dengeli miktarda olması gerekir. İkiye ayrılırlar; yağda eriyenler ve suda eriyen vitaminler olmak üzere. Yağda eriyen vitaminler A, D, E, K vitaminleridir. Geri kalan B vitaminleri, C vitaminleri ise suda eriyen vitaminlere örnektir. A, D, E, K vitaminlerindense özellikle pandemiyle ile beraber en çok önümüze çıkan vitamin D vitamini bağışıklığınızla ilgili olduğu için çok fazla dikkatleri üzerine çekti. Ve evet gerçekten de D vitamininin vücudumuzda birçok faydası var. Kemik sağlığında, ruhsal sağlığınızda, bağışıklık sistemimizde, kemik onarımında, kemik yapılanmasında birçok faydası olan vitaminlerden bir tanesi. D vitamininin iyi bir şekilde işleyebilmesi için ihtiyacı olan bazı mineraller de var. Magnezyum gibi, fosfor gibi. Yani yeterli ve dengeli beslenmenin de yanı sıra... D vitamini alımımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Eksikliğinde ise özellikle çocuklarda reşitizm gibi rahatsızlıklar görülebiliyor. Kemik sağlık problemleri görülebiliyor. Kan basıncında sorunlar görülebiliyor. O sebeple D vitamini yeterli miktarda aldığımıza emin olmalıyız. Peki buna nasıl bakıyoruz? D vitamini bizde yeterli mi? Tabii ki kan tahlillerimizi yaptırıyoruz. ve Kan tahlillerimizde yeterli miktarda D vitamini yoksa mutlaka uzman kontrolünde bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Çünkü beslenme ile D vitamini kaynaklarını çok fazla miktarlarda alamayabiliyoruz. Örneğin yumurta sarısında, balık yağında D vitamini aktif formu bulunurken, vücudumuzu alabilirken çoğu besinden bu vitamini alamadığımız için zaten güneşten sentezleyebiliyoruz. Cildimiz sayesinde vücudumuzda birçok işlemden sonra vücudumuzda sentezleniyor. Ancak ne yazık ki D vitamini bu kadar güneşli bir ülkede yaşarken çok da fazla eksikliğini görebiliyoruz. Bunun da sebeplerinin güneş losyonlarının, güneş kremlerinin, vücut losyonlarının, sıvı sabunların, dezenfektanların sebep olabileceği düşünülmekte. Tabii ki bu noktada bu nedenle eğer ki takviye almanız gerekiyorsa mutlaka bir uzman kontrolünde bu takviyeyi almanız bizim için çok çok önemli. Özellikle de D vitamini seviyesi aşırı kilolu kişilerde ve 65 yaş üzeri kişilerde eksikliğinin daha da çok gördüğümüz bir vitamin. Bu nedenle kan tahlilerinizde özellikle 50 nanogram ve militrenin altındaysa mutlaka uzman kontrolünde takviye almanızı ve mümkünse de 80 civarlarında kan tahlillerinizde D vitamininizi tutmanızı öneririm. Bağışıklığını güçlendirmek isteyenler, ruh durumunu düzeltmek isteyenler ve tabii ki mutlaka kontrollü olmak koşuluyla D vitaminlerinden faydalanabilirler. Hepinize sağlıklı keyifli bir gün diliyorum.